Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Kaplan. Bundan önceki eğitim serim olan HTML5 ile blok yapımı maalesef sağlık nedenlerinden dolayı yarım kalmıştı. Akabinde e, sağlama kavuştuktan sonra yoğunluk ve iş güç nedeniyle de derslerin devamını getirememiştim. Fakat e, derslerimi izleyip devamını bulamayan arkadaşların attığı forumlardan e, mesajlar, gönderdiğim mailler... Cep telefonuma gelen mesajlar ve hatta yakın çevremden de gelen istekler doğrultusunda Tekrardan derslere başlamaya karar verdim Bu derslerde bir değişiklik yapacağım Öncelikle emmet gibi hazır Fonksiyon Kodları kullanmayacağım Kodları tekrardan tek tekrar tekrar kendim açık kapatacağım ki izleyenlerin de daha sıfırdan başlayanların da Kod yapılarına aşina olması ve öğrenmesi için İkinci olarak da e, derslerime alt yazı ekleyeceğim. Çünkü e, izleyen işitme engelli kardeşlerimiz, e, abilerimiz, büyüklerimiz de var. Aynı zamanda hoparlör bulunmayan e, sesi duyamayan arkadaşlar da olabilir. Bundan dolayı hem görsel hem işitsel e, eğitim üzerine gelişecek. E, diyeceklerim bu kadar. Bu derste basit bir başlangıç yapacağız. Tanışma amaçlı. Ben e, videodan önce HTML yapısını gösteren bir görse hazırlamıştım. Öncelikle size bir beraber ona bakalım bu dersi bitirmeden. Evet görmüş olduğunuz gibi bu gri alan şu kısım bizim e, ana divimiz. Yani e, bir bina düşünün. Binanın temeli yani temel çukuru. Nasıl temel çukur kazarsın sonra binayı kat kat üstüne çıkarsın. Sitede aynı şekilde bir temeli vardır. Üzerine kat kat siteyi geliştirirsin. Bu e, gri alan bizim... Ee, ana Anadivimiz yani temelimizdir. Ondan sonra HTML5 ile birlikte e, bize bazı kolaylıklar sağlandı. Bunlar e, header, section, aside, e, article, footer gibi benzeri bir sürü tak var. Hepsinin kullanımını öğreneceğiz. Görmüş olduğunuz gibi e, header takı senin üst kısmıdır. <gülüyor> yani pardon arkadaşlar. Sistemimizin üst kısmı yani bu e, logo, logoyun reklam, menü, arama, işte ne bileyim e, sosyal medya ikonları ve benzeri alanlar Headless içerisinde yer alır zaten görmüş olduğunuz gibi e, diğer bir html5 tagin now Yani navigation e, tagidir Buraya da menü yapısını kullanılır görmüş olduğunuz gibi Hemen alt tarafında section ve site olarak hikaye yer alır e da bizim daha çok wordpress bloglerden örnek vermek istiyorum çünkü e, muhakkak hepiniz aşinasınız WordPress e, bloglarda sağ veya soldaki bloklar vardır Hani yorumların e, reklamları yayınlandığı kısım Onlar aside diye geçer Se e, Section ise Bu nasıl anlatayım Haberlerimizin daha doğrusu e, sitemizin içeriğinin Bulunduğu kısımdır Yani e, Section içerisinde article'lar Yani her article bizim bir e, Konumuzdur Yani WordPress'e örnek yine, bir konu açtığınız her bir konu bir article'dır, yani şurası bir konu, şurası bir konudur. Flutter ise sitenizin aynı header gibi alt bilgi kısmıdır. Burada da işte copyright yazıları, iletişimler, menüler, site kullanım şartları gibi bilgiler yer almaktadır. Arkadaşlar bu yapıya göre ilerleyen derslerde öncelikle tekrardan bu yapıların bir kullanımını, Özetle göreceğiz. Hepsini teker teker inceleyeceğiz. Tekleri teker teker inceleyeceğiz. Akabinde beraber bir site yapmaya başlayacağız. Siteyi bitirdikten sonra WordPress entegresini gerçekleştireceğiz. Hemen akabinde responsive bootstrap siteler geliştirmeye başlayacağız. Yavaş yavaş sorularınız olursa da lütfen yorumlarla belirtin. Onlar için de özel dersler videoları çekebiliriz beraber. Sizlerle beraber işleyeceğiz bu konuları unutmayın derslerim tamam önce sizleri bu arada yani hiçbir ücret talep edilmeyecektir kullanabilirsiniz yayınlayabilirsiniz istediğiniz gibi geliştirebilirsiniz de hiç fark yemez size ait e, o zaman tekrardan bir başlayalım hayırlı olsun diyelim bir sonraki derslerimizde görüşmek.